Kullandığınız sosyal medya platformlarının ayarlar bölümünden kullanmadığınız ve güvenmediğiniz uygulamaları kaldırmalısınız. Bunların sizin yerinize mesaj gönderme, okuma ve silme özellikleri vardır. Ve bunlara bazen bilmeyerek izin verirsiniz. Öte yandan güvenli yazışmalar için özgür bir yazılım olan Signal kullanmanızı öneririz. Telefon görüşmelerinizde mahremiyet sağlamak için de Signal kullanabilirsiniz. İnternette dolaşırken, sansürü aşmak ve gizlilik için TOR tarayıcı kullanmanızda fayda var. TOR, internette sizin kimliğinizi gizler, sizi gözetimden korur ve anonimlik sağlar. Diğer taraftan, VPN yani Sanal Özel Ağ teknolojisi de size gizlilik sağlar. Ancak adı duyulmamış ve güvenilmez VPN servislerini ücretsiz bir şekilde kullanmamalısınız. DijitalGüvenlik.org'dan kendi VPN'inizi kurmayı öğrenebilir, güvenilir bir hizmete para ödeyip kullanabilirsiniz. Şifreli ve güvenli yazışmalar için PGP ya da GPG teknolojisi dışında İsviçre CERN'de geliştirilen ProtonMail'i kullanabilirsiniz. Güvenli bir şekilde arkadaşınıza dosya göndermek istiyorsanız Firefox Send ve Onion Share seçenekleri değerlendirilmeli. Kullandığımız tarayıcıya HTTPS Everywhere ve Privacy Badger isimli iki eklentiyi kurarak zararlı web sitelerinden ve bizi takip eden yazılımlardan korunabiliriz. Son olarak Google arama motorunu kullanmak yerine DuckDuckGo kullanarak reklamlardan ve arama sonuçlarını takip eden uygulamalardan kaçınabiliriz.